Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık. Bugün sizlerle birlikte Monster Notebook videosu ile karşınızdayım tekrardan. Ama bu sefer sizlerin sorduğu soruları yanıtlayacağım. Sizlerin sorduğunuz sorulara sorulara cevap vermeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Biraz soru birikti. Soru cevap videosunu çekeceğim diyeli bir yaklaşık 2 hafta oldu. 2 ee, hafta önce böyle bir şey yayınlamıştım. Bu arada arkadan klavyesi gelebilir. Bunun için de özür sizlere. Evet. demiş olduğum gibi arada sırada klav klavyesi gelebilir. Kusuruma bakmayın. Objektif'te çok farklı bir yer var. Yani burası aslında benim. Videoları çektiğim tarafın arka kısmı yani odanın arka kısmı bu şekilde. Burayı da artık şeyde kullanma soru tarzı videolarda daha doğrusu genellikle konuşma üzerine olan videolarda bura, bu kısmı kullanmayı düşünüyorum. Çünkü bilgisayar genelde dolu oluyor. Şu anda da tahmin ettiğiniz üzere bilgisayar biraz dolu. O yüzden klavye sesleri gelebilir. İlk sorumdan başlıyorum. İlk soruyu Hasan Akın sormuş. Demiş ki sence bu bilgisayar alınır mı? veya aynı fiyata başka laptop başka marka alınmalı mı demiş hashtag soru yazmış. Arkadaşlar bunu da tekrardan söylüyorum. Bu part 1 eğer part 2'nin gelmesini istiyorsanız bu videonun altına yine sorularınızı sorun. Bence bu bilgisayar alınır. Bu bilgisayarın firması da %100 yerli Türk fakat içerisindeki parçalar bilmiş olduğunuz gibi yani başka markalar ki o da mecburen öyle bir şey olmak zorunda yoksa Monster kendisi şu anki kullandığı parçaları kendisi üretmeye çalışırsa bu markanın en az bir 100-200 senesi olması lazım. Çünkü sürekli deneme yoluyla, e, deneme yanılma yolu, yoluyla ilerlemesi lazım. Hani o yüzden yerli bir marka Türk malı bir ürün. Şimdi şahsi adıma konuşacak olursam ürünün, evet markanın bazı hataları var. Bazı hataları da ne oluyor derseniz şimdi şu benim için büyük bir hata. Bu bilgisayarı fabrika üretimine vermeniz lazımdı ve bu bilgisayar fabrika üretiminden çıkması lazımdı. Çünkü oradaki fabrika robotlarının hani milyonda bir hata yapma şansı olurken bir insan elinin 10'da e, yani bir hata yapma şansı var. Yani Bu yüzden ben Monstra'a buradan bir eksi puanımı veriyorum. O yüzden kendi adama konuşacak olursam Monster Notebook tercih edilebilir. Edilmesini de demiş oldum gibi markanın ucuz fiyatı satması. Peki bu ucuz fiyata nasıl satabiliyor bu marka? Şimdi şöyle oluyor biliyorsunuz MSI, Asus, Lenovo, e, rövanşa geçmeye başladılar. Excalibur, Casper. Bunlar artık oyuncular yönünde bir rövanşa geçmeye başladılar. Artık bu koşu yarışındalar. O yüzden hepsinin çok iyi özellikleri uygun fiyatlı parçalar verebilmesi lazım. Bu yarışı kazanabilmeleri için daha çok alıcıya ulaşabilmeleri için Şimdi bu durumda Monster aslında karlı bir firma. Hani kendi kar edebiliyor. Mesela ben bugün RTX 2060'lı Intel i7'li bir bilgisayara 10.500-11.500 TL verirken aynı bilgisayarı MSI 16-17.000 liraya veriyor. Hani arada ciddi bir fark var. 5-6.000 TL'lik bir fark var. Ee, ki Monster'da 16-17.000 TL'ye RTX 3060'lar, 3070'ler alabiliyorsunuz. Öyle bir kıvama geldi piyasa. Şimdi bu nasıl oluyor derseniz, şimdi Monster Türkiye'de birleştirildiği için fabrikası Türkiye'de ama hemen sayını Lenovo'nun fabrikası Türkiye'de değil, onların iki yurt dışında. O yüzden o bilgisayarlar Türkiye'ye girerken içerisindeki bakırdan dolayı hani işte e, soğutmalarında olsun hani bilgisayar içerisinde bir bakır oluyor illa ki bakır boralar olsun işte kullanılan bakır kablolar olsun bunların hepsi Türkiye'ye girerken altın olarak gösteriliyor ve hani bu bilgisayar içerisinde 50 gram altın var deniliyor. Bu yüzden haliyle vergisi çok yükseliyor. Hani birse 10 oluyor vergileri. Ee, o yüzden o bilgisayarların fiyatları genelde pahalı oluyor. Ha, bizim ülkemiz 400-500 milyonluk bir nüfusa sahip olsaydı ki o bile hani çok büyük bir nüfus Yani öyle bir durum olsaydı daha doğrusu e-sporcular ülkemizde çok fazla çıkmaya başlasaydı büyük ihtimalle tüm firmalar ülkemize e, kurarlardı fabrikalarını ve hani bu bilgisayarların fiyatları da ucuz olurdu o yüzden hani şu an aldığın laptop fiyatına ben daha iyi kasa toplarım e, demelerin sebebi de bu aslında çünkü e, kasa içerisindeki parçalar yine yurt dışından hani tek tek geldiği için sıkıntı olmuyor ama bir laptop içerisinde bir Geçip, laptop Türkiye'ye girdiği vakit orada e, bir demiş olduğu gibi 15-20 gram içerisinde altın var denilip daha fazla vergi alınıyor laptop fiyatının fazla olma sebebi ise bu soruna geleceğim başka laptop markası alınabilir mi ha, bu fiyata bulabiliyorsan al derim bulamıyorsan da bu bilgisayarı tavsiye ederim Rıhav kirayı sormuş prize takmadan her şey en düşük ayarlardayken pil ne kadar da biter dizi vesaire izlemek için. Şimdi tereza takmadan her şeyin düşüker derken derken pille çalışırken demek istedim ve her şeyin düşüde dedin. Bilgisayar zaten pile geçti bakit her şeye enerji düşükerliği kısıyor ki ona rağmen 3-4 saat götürür dizi film izlemek için. Fazla bir kasma olma yaşam yaşamazsın. Benim tahminimce zaten eğer otomatik moddaysa bilgisayarın ekran kartı, sen dizi film izlerken işlemcinin ekran kartını kullanır. Ekran kartını açmaz, açmayacağı için de hani çok fazla bir bilgisayarın yani çok hızlı bir sürede biteceğini sanmıyorum ama hani böyle gidip yatakta kullanırsan veya ne bileyim dizi üstünde pek bir sıkıntı çıkmaz ama işte halıda yatakta kullanırsan fanlar bir süreden sonra bilgisayarın içerisinde biraz fazla sıcaklayacak ve fanların daha hızlı dönmesine sebep olacak hem bu yüzden biraz kafana ağrıtabilir hem de birini biraz daha hızlı bitirebilir fanların yüksek hıza dönmesi. Yani o yüzden yatak gibi yerleri tavsiye etmem hem de çok hızlı. Normalde 3 saatte bitecekse 2 saatte biter şarjı Onu da şimdiden söylemiş olayım ama masa üzerine koyarsan herhangi bir masa olabilir. yatak masaları da var. Onlar eğer var senin de onlara da koyarsan sıkıntı olmaz. Tolkien sormuş. Maksimum 7500 TL bütçem var. Öneride bulunabiliyorum. Öneride bulunabilir misin? Mesela Monster Abra A5 versiyonu 16.6.3 Sence nasıl? iki tane de, bir iki tane de sen link atarsan sevinirim demiş. Valla link veremem dolar her gün geçiyor, artıyor. Büyük ihtimalle bu arkadaş bunu yazdı. dolar 6.5 liraydı. Şu an dolar 7.5-8 liraya yeniden yaklaştı. Hani o yüzden bir şey söyleyemem. 7500 TL ise hani eğer laptop alma şeyin yoksa, zorunluluğun yoksa, laptop öylesine istiyorum diyorsan, bir gerekçen yoksa kasa bilgisayar tavsiye ederim. Kasa bilgisayar her zaman daha mantıklıdır. Bunu da her zaman söylerim. Ha, laptop almak biraz cahillik ama şöyle cahillik sadece evinde kullanacaksan ve hiçbir yere götürmeyeceksen laptop almak hani biraz cahilliğe giriyor. Ama hani Hani şuraya taşıyacağım. Hani şuraya kesin giderim. Giderken de bunu yanımda götüreceğim veya benim işim bu. Şuraya gideceğim, buraya gideceğim, burada bilgisayar lazım dersen, gayet mantıklı laptop ama Aşte demiş olduğum gibi evinde bir buçuk iki sene boyunca laptop'un aynı masada durup yerini bile değiştirmeyeceksen laptop almanın bir mantığı yok. Yani çok fazla para veriyorsun zaten bir laptop'a 7500 TL demiş olduğum gibi Evet Monster'un en düşük serilerine bakabilirsin Monster'un bana soracak olursanız her modeli iyi sadece oyun oynayacaksanız RAM'ini biraz arttırmanız gerekebilir Çünkü 8 GB RAM artık günümüz oyunlarında pek bir yeterliliği olduğunu düşünmüyorum ki bana 16 bile pek fazla yetmiyor Ben de ilerleyen zamanlarda 32'ye veya 48'e Pardon 42'ye yükseltmeyi düşünüyorum bu soruyu da geçtim Yasin Arda Demirci sormuş GTA 5'te en yüksek dediğin ayarlarda GTX 1650 daha fazla alıyor demiş. Haberin olsun demiş. Hani GTA dediğin GTA 5'te en yüksek ayarlarda 1650 daha fazla FPS alıyor, haberin olsun demiş. Ama bu soru sormamış bu. Dostum haklısın arka plan yorar eyvallah da 1650 ile artı 2060 arasında dağlar var. İki tane GTA 5 açarsın da 1650'den fazla alması lazım demiş. Kardeşim öyle bir dünya yok bu bir. Çünkü 1650 da aynı 1070 aynı, 1080 bak. Taylarından bahsetmiyorum. 1070 tane, 1080 de aynı ArtX, 2060 da 3060 da aynı. Sadece aralarındaki teknoloji farkı değişiyor. Mesela, RTX'de ne oluyor? Ray Tracing modu açılıyor ve oyunu daha gerçekçi görüyorsun. İkinci olarak DLSS modu geliyor. 1650'den hiçbir farkı yok. Hani tamam belki 1650'ye göre 2 GB RAM fazla olabilir. Hadi tamam 1650'ye göre daha farklı teknolojilere sahip olabilir ama bu adamlar bir ekran kartının üzerine bir şey katıyor. Bu GTX ile RTX arasında bir daha yok. RTX sadece Minecraft'ta değişiyor ve Minecraft'ta da yani RTX 2060 o kadar iyi açabilen bir kart değil. Yani i̇nanın gidin Nvidia'nın ayarlarına bakın 20-30 FPS gösterir Minecraft'ta sizlere. Çünkü Nvidia biraz ben de çözemedim daha çok olaydı da. Hani neden RTX modu koymuşsun da oyun neden 30 FPS alıyor? Büyük ihtimalle orada bir de DLSS'i açacaksınız oyun 60 açacak. Benim anladığım kadarıyla. Hani buradan da arkadaşıma mesajını vermiş olayım. Hani aralarında hiçbir fark yok GTA 5'ten çok fazla ekran kartı kullanan bak çok fazla ekran kartı kullanan da bir oyun değil hani en fazla ne kadar kullanıyor yüzde 30 yüzde 40'ını diyebilirim ki oyunu da en yüksek ayarlarda oynamayın arkadaşım yani en yüksek ayarlarda oynamak için bir en yüksek ayarlardan dediğim 2K 4K hani benim arkadaşım var 1080 TV var o bile 4K'da oynayamıyor çünkü bilgisayar çok fazlasını. A12 kasa Demiş olduğum gibi arkadaşlar hani oyunda siz 200 FPS'in üzerinde alabiliyorsanız zaten yeter. Çünkü bu monitör 144 Hz. Sen bu, bu oyundan 144 Hz pardon 144 FPS alsan da aynı görüntü aynı akıcılık. 1000 FPS alsan da aynı görüntü aynı akıcılık olacak. Yani 1000 FPS 145 FPS arasında hiçbir fark yok. Tüm olay senin monitöründe bitiyor. Senin monitörün 1000 Hz olsun o zaman eyvallah. Şimdi 1000 FPS al okey fıstık gibi oynarsın. Ama 360 Hz veya ne bileyim 60 Hz bir bilgisayarda 60 Hz bir monitörde 200 FPS aldım diye sevinenleri ben bir türlü anlayamıyorum. Hani ha, ha 61 FPS almışsın ha 200 FPS almışsın. Aralarında hiçbir fark yok. Ne şu an gibi siz rahatınıza salın arkadaşlar. 144 FPS'in üzerinde almaya çalışın. Kafanızı çok fazla yormayın. Zafer Pınar sormuş. Demiş ki seninle aynı modeli kullanıyorum. Sol mousebetin sol tarafına kulağımı koyunca tıh tıh diye ses çıkıyor demiş. Sence bunun sebebi fanın temas etmesi mi? Demiş soru demiş. Yani tam olarak dediğin şeyi anlayamadım ama tıh tıh diye bir ses çıkıyorsa büyük ihtimalle şey olma ihtimali var. Sen eğer oraya hard disk taktırdıysan hard disk'in çalışma sesi var. O aynı senin dediğin gibi böyle bir tıhtıht değil aslında da biraz daha farklı bir sesi var. Eğer hard disk taktırdıysan büyük ihtimalle onun sesi geliyordur. Çünkü hard disk yuvası bildiğim kadarıyla şeyde bileğimizi koyduğumuz yerde sol tarafta diyor ama sol tarafta diyorsa kanka valla inan hiçbir bilgim yok ama en fazla şunu da diyebilirim. Büyük ihtimalle THX açıktır sende. THX'lerde de bir sıkıntı var. Yazılımsal bir sıkıntı var. Yani belki onun şeyi geliyor olabilir. Tam da kesin bir şey söyleyemem. Lord Fighter sormuş ki ebe kaldırır mı hocam? <gülüyor> İhsan Üzümcü. Kanka valla seni çok beklettim ama hakkını elerit tarttı. Demiş ki sence monster almalı mıyım? Son sorumuzu bu. İhsan Üzümcü'ydü herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Üzümcüyle birlikte son sorumuz bu. Şimdi kanka monster almalı mıyım derken çok fazla... Dallara ayrılıyor aslında bu. Bir Neden monster almalıyım? 2. Alacaksam hani neden almalıyım sorusunu neden almalıyım diye bir daha sormanız gerekiyor. 3. Senin bu bilgisayardan beklentilerin neler? 4. Bu bilgisayarı aldıktan sonra ne iş yapacak? 5. Hani bu bilgisayarda olmasını istediğin özellikler ne? Hani bir tane bilgisayar alırken ne özellik istiyorsun ve kaç para istiyorsun? Bunlar çok önemli. Bu detaylar senin monster alıp almayacağını gösteren detaylar. Şimdi sen desen ki arkadaşlar ben 3060 Ti istiyorum i7 pardon i9 işlemci olsun? 32 GB RAM olsun? 5 TB SSD mi olsun? Fiyatı da 25.000 lira olsun. E yani o gidip bilgisayarı MSI'dan 30.000 liraya 25.000 liraya yani biraz zor alırsın. Onu baştan konuşalım. Bu durumda mecburen Monstro'ya yöneleceksin Monstro aldıktan sonra da kafanda bir kuşku olacak. Ya benim bilgisayarım bozulur mu? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Arkadaşlar bu bilgisayar firması bu kadar büyüyebildiyse bu bilgisayar firmasının yaptığı bir şey var. Ne var? Satım. Bu bilgisayar firması çok fazla satıyor. Satması şu anda buralara kadar gelemez. Siz bu Monster'un ilk kurulduğu senelerindeki bilgisayarlarına bakın. Berbat. Günümüze göre ha yine güzel bilgisayar. O zamanki bilgisayarların tasarımı çok kötü ve içerisinde de pek fazla bir özellik yok. Ha, tamam eyvallah o dönemlerde o parçalar vardı. GTX 750 Ti vardı. İşte 750 vardı. Eyvallah o dönemlerde o vardı. Ama firmanın geçmişten baktığımız vakit ileriye doğru bir hızlanması var. Bir yükselmesi var. Siz Vestel Venus telefonların ne kadar yükselebildiğini gördünüz mü? Telefonlarda hala bir fark yok. İlk Ilk çıktığında da aynı yavaşlıktaydı, aynı kasmalardaydı. Bugün günümüzde hala aynı kasmalarda. Ama bu bilgisayar firması böyle değil. Ha, bu arada baştan da söyleyeyim. Monster bana kesinlikle sponsor değil. Keşke olsa. <gülüyor> Burada Monster yetkiler ne Duyulur. Bana sponsor olur musunuz? Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Brand. Yani demiş olduğum gibi bu firma sürekli bir yükselişte. Sebebi ne? Müşteri memnuniyet. Peki bu bilgisayar firması nasıl yükseliyor? Bu arada çoğu kişi bunun Türk malı olduğunu biliyorlar mı? Pek bir fikrim yok ama yani ilk defa duyacak arkadaşlar için bu firma Türk malı bir firma. Kar olanları yüksek. Çünkü yurt dışından az önce 2. 3. maddede anlatmış olduğum gibi diğer bilgisayarların vergileri daha fazla yüksek oluyor. Demiş olduğum gibi bu bilgisayar firması sürekli yükselişte. Yükselmesinin sebebi de alım, talepin artması. Yani talep ne kadar artarsa bilgisayar o kadar çok satar. Ne kadar çok satarsa bilgisayar o kadar çok geliştirirler. O kadar çok üzerinde dururlar. Yani bu bilgisayarı senede bin tane satsa yani çok fazla uğraşacaklarını sanmıyorum ama bu bilgisayar hani çok satıyor. O yüzden hani çok fazla da kasmamak gerek benim düşüncem. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada bu videonun ikinci serisinin gelmesini istiyorsanız yine aynı şekilde aşağıya hashtag soru yorumunuzu yazabilirsiniz. Part 2 istiyorsanız. demiş olduğum gibi videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorumlara da soru yazarsanız evden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.